Öğreti satsam mı bunları artık ne yapayım sen? Şuna bak. Bakın kaç dinler ediyorlar. Şuan 900'den 1200'e kadar gidiyor ve 1, 2, 3, kaç tane var? 3, 6, 8, 9 tane var. Nereden baksan bir 10.000 dinara yakın para var burada. Ve bu Demircilik işini oyun haritasını zorlaştırmışlar abi son yama da. Bu kadar zor olacağını beklemiyordum. Çünkü önceki şeyde bu kadar uğraştıktan sonra nereden baksan bir 20-30 kalık kılıcı rahatlıkla olurdu Şimdi böyle kadar kolay değil ya. Bayağı zorlamışlar herhalde. demirciye gir tekrar son kez. Şuna tekrar bir bu son. Bundan sonra satacağım abi. Satmalık gireyim. Ne? Ee. Bir süre daha bekle. Sıkıl. Ah demir gelirken. sırasında yeni bir parça tasarımı oranı yüzde yüz arttır. İki birim demir al. Tırarak bir birim çelik ve yan bir birim ham demir elde. Et. Demir aratarak bir çelik ve ham demir. Öğrenelim abi öğrenelim öğrenmek daha keyiflidir. Öğrenmek güçtür. Ha ne oldu gene? Ha iyi çelik. Hayır niye ya? O zaman kumur basıyoruz. 3 kömür satalım yine. 3-5'in hesabını yaparken batıp gidecek demişiz gibi geldi ona. Kömür 42. Kömür 50. Oha. Oha. Bulun mu? 1300. Bunu da sattım hadi. Tamam. Şimdi. Yavaştan Oğlum bu bir sefer beklediğinden çok çok zor olacak Yavaştan kayalım biz Kuzey'te doğru gidelim Odunumuzun yeterli olduğunu düşünüyorum yani Biden 2'ye 3 kazandı veriyor Buralardan da 3-5'ine toplarız o yüzden odun için tam arınatlara falan gitmeyeceğim Buralarda Pucu falan toplayalım Çünkü Pucu olmadan Üretmek zor oluyor bir de başka bir şey mi reçsek, kılıç yerine. Bilmiyorum hangisi daha değerli olur aslında. Ticaret. Bakalım lan. Oha 6 tane püce. Yapış. Şimdi kılıçlar en iyi iyi çelikten dövmüş Sparta. Ben bundan alıp dövsem mi? Neyse. Geniş bir şeyler. Ee, oğlum en değerlisi de yani. Pek bir şey değilmiş hafif Kraliyet görücü tamam burada kömür ne kadar oluş işte, yani burada düşmüş var ya al uyuzu olan şu enerji içine yani. bunu çözmek lazım bir türbekle Oğlum bu bölünüyo ben sadece şey mi yaptım lan? Demircilik mi yavrum? Ne zaman bir turnuvaya daha mı girsem? Hadi bir turnuvaya daha girelim parayı katlayalım bileceğim şey de para yok anasını söyleyeyim bu ne? Neyse bundan sonra zırh falan çıkarsa direkt üstüme kuşanıyorum. Artık yavaş yavaş şey yapalım kendimizi geliştirmeye başlayalım. Para işini çözüyor gibiyiz çünkü. Daha fazla para şey yapmayacağız. Bası de varsa as. Aha Sparta kazanıyoruz bak. İyi. Oo ne oldu? Hey hey hey. Kasma lan. Lejioner de devirdim. Oha yavaş at. Atma. Oğlum kasıyor lan nemcim. Dur dur. kasma anasını söndürtme şunu da atıp durma ya bir saattir atıyorsun allah allah bu oğukta neymiş anasını satmayın atıyorsun atıyorsun herif'e şey olmuyor bizden kaç kişi kaldı çok ki bir devir ölüden artık namıssız iki kişi kalmış. Dur şu okuyayım, dinleyeyim ben ya. Hey hey hey. Bunu da devirdik. Ben tek başımayım. Ben bir ata beniyim ya. Dendire, dendire, dendire, dendire, dendire ebesini ki etmedi lan oğlum yapma yapma şunu atını mı indirsem? attan indireyim hemen şu sarla kim imparatorlu garibar al işte bunu yapmayacaktık şimdi ikisi de bana direkt bana hedef aldılar Abi canım çok az Dur bir dakika şöyle uzaklaşıp direkt bir kendime barikat kuracağım oklayacağım Atlarla barikat kurumaca Direkt üstüme bir rushlayın abi benim Bitsin ki sen onu beni nerede vurdun ya. Yani. Meek shadow neyse devam ediyoruz yaşıyoruz halen değil mi? Oh 24 dinarla da ne köşe oluruz be. Yo hak Lan namussuz gel bura? Atman atman. Ha, engel Örna Lan vurma Öleceğim mi? Oha sen de, aslanım benim Bu da bende Olun at tepsi ölürüm lan Gel buraya Nereye atıyorsun? onların çatına Allah'a iyi gelir iyi güzel alın ayaktayız katıl Anam babam o kadar yerlerden geldim Vallahi bu saatten sonra bu şeyi vermem ben vur bir tekme atalım bir de şuradan bir de buradan Yataşa. aşağı şimdi sevme hareketini yaparım da o uzak geliyor bana Era piyos, era turap ablamız. Aman abla diye mi ya. ne yaptın ya apta diyoruz. Cık cık. Saygımızdan yani hemen boş vuruyor değil mi? Kalleş kare. burada erkek topladı buraya. Emin olamadım. Ve kazandık Sparta'yı ben bir alayım eritim ya Sparta güzel Sparta'yı kazandık iyi Önce Sparta'nın bir fiyatına bakayım da ona göre <gülüyor> Yani altı binlik şeyde eritmek istemiyorum Ne ya sekiz tamam Eritebiliriz Erit Pugio Sparta Erittik Alim bir şey gelmedi mi ya? Bu enerji kadar hızlı biterim bir şey yok kardeş bu dünyada ne bu ya? Dünyadaki tüm sorunlar enerji yüzünden çıkar ya bak Ukrayna savaşı Rusya savaşının nedeni de bir diğer bir neden kesinlikle ve kesinlikle enerji. Sıkıntı bitmiyor bu dünyada. Bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Yeter herhalde. Tekrar üret. Çiftelli. Demir döv. Bundan sonra satıp yoluma bakacağım. Üretebiliyoruz mu? Daha fazla bir tane daha üretirim. Ya üretememeyim. İçeliğimiz bitti çünkü. Tamam satalım bence ticaret şu ucuz olanın birine satıyorum paramız olsun ee, tamam bu şekilde şimdi abi şu görevlere falan bakmak istiyorum ben bir çünkü bizim bir aile kurtarma işimiz vardı oğlum ne klan okur diye yirmiye çıkar adamını klan birinci klan rütbesini aşağıp Hey hmm. dur lan dur dur bir dakika like ora git han bölgesi Söğüt kabuğu ağına. nasıl görüyorduk tam bunu şöyle mi ah tamam skiller ama bak hekimlik var bunda aklına da alabiliriz Aslında ama kaç diner? Konuş konuştu bakayım ben alpan Falan filan falan filan. Üzgünüm. leydim birliğe. 450 Allah'ın senin olsun. Hiçbir şey benim için bu. Yap yap yap yap yap. Kaç binimiz var halen Tamam. Asker toplayalım. 20'ye çıkartıyor abi. Asker sayılı. Ee, en yakın yerleşke. Paykon. Paykon. Paykaon. Aynen. Paykaona gidelim. 2000 dinar diyor hem de. Onu da yapalım. Onu da yapalım. İkisini bir halledelim. Bir de klan da Aynen. Nam kazanmam lazım. O işte çözmem lazım. Tamam onu da çözeriz. Aslında turnuvalara girsem olurmuş lan. Nam kazanmam gerekiyor çünkü. Şu an fark ettim. Neyse. Şunun birini satalım. Hatta birini daha satalım. Hucu var. alttan. Yapış. Şunu geri bir tane daha sat. Tamam. Üç Tamam. Bir tane asker alacağım. Asker topla. Kadım ne? Bak ya sinek olsun. Boş ver. Tamam. Çık. Şimdi benim nam kasmam gerekiyor. Görevler diyelim tekrar. Aynen. O zaman biraz çapulcu falan dövelim. Ne yapalım? Çapulcu dövelim. Abi 17 tane gel buraya. Gel lan buraya. 5 kişi falan olsam mı sataşırdınız. onu mı? 3 kişi eksiz diye mi laf ediyorsunuz? Para verirsen sallarım. Verme hiçbir şey. O zaman gel buraya. Oy. Şu okçularımı. Şöyle tepe bir yerde yokla Ne Şöyle açı çıkarayım da şey olsunlar sudan gelen indirirler ya. bizim okçulukta bir türlü gelişmedi o kadar o atla atıyoruz ve ben bu yayı da değiştirelim bu sinek bir yayı da olabilir ha zombi gibisiniz lan. Aa, aa vurmayın öyle. Şunu da atayım bizim ekibe destek gideyim Okçuları sıkıyor mu sıkıyorlar tamam. Şimdi onları bir avlayın abi. öldü helal güzel geldim bizimkilerin yanına birlikte yapacağız bundan sonra okumuzu sonra ayıklıyoruz abi pirinçleri gelin bağlayın buraya çok güzel niye vuramadım lan? Dövün dövün. Helal işte bu. İşte bu taktiktir abi. Helal size. 2.1 nam. Güzel. Tutsak alsak mı lan? Bir de tutsak alalım. Tutsak belki para eder. Doğru. Tutsaklardan da para kazanırız. Aynen. Oha. bayağı ganimet kazandık. sinekleri de gelsin bakayım. Ten dere den dere den dere den dere gel namre. Lan niye bu kadar hızlı ya? 3.4 3.4 biz de 3.4. Kaça geriyok? İt oğlu it. Hadi oğlum lan. Bir tıkla bir tık. Hah yakaladım. Bunlar direkt saldırsın ya. Şey yapmayacağım. Uğraşmayacağım burada. Bakayım. Güzeliz he. Bu kim lan? Şu heybetli adam kim? batanya gönüllüsü reis adamları uğratmak için mi varsınız oğlum siz şu da öyle bu da bu da batanya gönüllüsü geliyorlar bak bak şu okçular şuraya seriyoruz şunlar da buraya hoppa tamamdır önce birlik olarak ben tek başıma oh, mantara bak o böyle mantar mı olur la bu neymiş öyle orada şey alırım. Dürerim, bükerim hepinizin. Atak. Saldırın bhai. Kaçma, nereye gidiyorsun? Seni almadık bak. Aldım. Helal lan. Kimse yaralanmadı, ölmedi, şey olmadı. Helalsiniz oğlum. İşte bu. Şu an herhalde herkes gelişti diye düşünüyorum. aynı. Gelişmeyen bir kişi falan var. Yok gidip şey almam yanıma. Çapulcu orduma katmam. 20 kişilik orduma katmam. Ben bir like arana tekrar döneyim. Hızımız bayağı düşük. Ara Oyundaki tek kraliçe. böller yardım etsem var ya iyi şey kazanırdım. Ham bölgesi tutsakların fidesi 45 mi? Lan ben bunları getirirken daha fazla yoruldum anasını 45 ne? 9 tane şey satıyorum adamların verdiği ne Kelle başı baş tane. 5 tane alalım. Ten ten ten ten ne oldu burada? Ha? Şunlar mı? İmperatorluk netlisi. Çık ağabeyim çık. Bize gelmez buralar. Şimdi sinek aletleri satalım. Şunları sat gitsin. Şunları da sat ya. Yemeğimiz halin ideal. Bir vols gidelim. Bir de vols gezelim. He. Ha 23 tane gel buraya gel gel gel. 4.2. 5 noktada ben yakalarım bunları. Asker göndereyim mi lan? Göndere bakayım ne olacak? Oha! Ne yaptınız oğlum ya? Saldır. Dayak yedi bizim salaklar. Demek ki ben ondan önce öyledim. Ben neyime güvendiysem anasını satayım. Yiyin oğlum artık. seviye atlamaca. Deh! Oğlum, taş alırım var ya elmiş taş atıyor ya. Şöyle uzaklaş şimdi. Şu ölmek üzereydi. Bu değil de mi öldü yine de. Daha çok fenavralarık neler? ne zaman kaçacaksınız hepiniz öllüce mi ne yadaşınız bit bitmemiş lan İnerim döverim var ya kafanı kırarım sen gelirsen it oğlum. Evet. Sonuç. Ya yeah. şuraya bir kurlayım aman. Dön durun. Dındır. Oğlum hala neyinizi güveniyorsunuz ya? Hala neyinize güveniyorsunuz anlamadım ha. Adam kaldı mı lan? Yardım arada bir şey var ya 2.8 daha İyi varmış yükselteyim bunları hadi bakayım 22 şeyimiz oldu bu arada 22 kapasitemiz var 7 kişi kalmış iyi Nereyi gördük biz Bu ee, usturma doğru gidiyorduk en son doğru Bak şimdi bak, 18 tane çapulcu peşime takılacak Takılmadılar Benim bizim niye buluşuyor Orman tam bayağı yavaşlatıyor Süvariye obu kabasit dahilindeyim Oha oha oha abi yavaş gel. Tamam dövüşürüm cesaretim ne var bu arada? Kanka hayatta dolabilirsin. Daha hayatta dolabilirsin ama üstüm çıplak olamaz Niye çıplaksınız siz? 4 tane okçu var mis gibi. Fakat. Tamam geç. Ben deniyorum lan hatta. Ben de o oh, ok oh, atacağım. Aha atlı. Öyle lan. Oğlum herifler cirit mi atıyor bana böyle geldi. Atmayın onları. molacığım. Ebesininki. Börme sabla dedi. Savaş abi? Savaşın. Al onu. Ah be. Oy çiğilmat. Hadi abi salın haydi. Teklifi kabul et. Gelme gelme gelme. Dur bakayım. Dur bakayım. ne var? Bizim kılıçlar gitmiş. Hayır Ya. Şerefsizler rızışları almışlar ya Canım sıkıldı Paralar gitti moruk Porostek açıyoruz ne yapalım Ha turnuva var. Turnuva, turnuva kale kale girmek için niye rüşvet ödeyim lan bu Arena ait evet. Turnuva kat Katıldı abi Tekrar bir koşu olmaca nam kazanmaca Kaplamalı zırh eldiveni. Olur. Olur. Güzel olur. Canım azmış lan. Gel buraya. Fışk. Bana atarsan nane hani yerim. Çek kılıcını. Döndürü döndürü döndürü döndürü. Ah be. Gel buraya at. Ya abi niye dayak yiyorum ben bununla ya? Hadi abi ne oldu? Neyse. Yo ölmüşüz. Hayır lejener imparatorluk lejener kazanmış Yoruldum vallahi yoruldum Puccio yapış Ben mini askeri toplayayım Aa hepsini alıyorum ben Kafayı yemişim On üç tane gelin lan buraya Itol itler Gel buraya gel Gel anana oradan gel Gel gel cesaretim olmasa ben sana böyle Senin kafanı kırmazsam da Canım azdı lan benim Neyse Üç tane okçum var İyi tamam Benim öyle güzel bir ok Hala ben güzel bir ok almadım değil mi Atlı var Gel buraya Atma Ciğretini mü ciğretini Benim atı hiç gitmiyor ya Diğerler nerede abi? Aa gelmişler. Ya tek yem oğlum her şeyle niye tek yiyor bu adam? Hızlan makine ne oldu? Döverize. İki kişi gitti. İki kişi gitti. Dayak yiyor. Ganka hadi. Bir tane kaldı kanka Allah sizi davul etsin. Dayak yiyoruz. Dövüyor abi ne yapacak? Asker gönder. Kıç zorla zafer 2.7. Ee, 5 kişi kaldık. Alalım onları da alalım. Ne yapalım? Almayayım. %1 can. İyi güzel güzel. Şuradan asker toplayayım bari. Aha. Şimdi sıçtım. Şimdi oyunun düzeni değişir. Atlı buldum. Tırırırt tırırırt tırırırt Tırırırt tırırırt Hadi bakalım Şimdi çapulcular siz düşünün oğlum Asker gönderiye malı geliyorsun. Gel buraya gel Nerede? Kolay Bak bu 22 tane asker şey döveceğim Asker göndereceğim Hemide Yok göndermeyeceğim niye göndereyim Adam gibi giderim dövüşürüm Nasıl mağlup olduk ya ya siz nasıl atlısınız ya? Ben tek başıma diyorum da bunları. Sevimden geri dönsek mi dönmeyelim? Boş ver. O değil de baya paramız gitti. Atlıya o kadar para vermiştik. Atlıdan gitti ya. Hey hey hey hey, hey. dur. Kanka bir el atsaydın iyiydi. Belki çözeriz. Kaçı 300 al bakalım. İt. Adamlar tağıl bırakmış bir tane Allah'tan he. 3 tane askerim olsun benim olsun. Marenyo. Oğlum şu Vosturma ben bir türlü gelemedim. Orada lüzumsuz asker adamlar var yine. Şuradan kesin daha kıyıp çıkacağım gibi geliyor bana. Hadi Wast girerse girersek şey güzel olacak. Tamam. Şimdi bir şeyimize bakalım göreve. Namımız kaç olmuş? 48. Bir turna olur. Bir şerefsiz avlaması olur. Yapalım hatta 11 tane. Şu şerefsizleri ben bir dövüp geleyim ya. Allah, Hepiniz bir olun şerefsizler. 36 canım var. Olsun. Bir sefer döveceğim. Çapılcusunuz oğlum. Ne kadar güçlü olabilirsiniz ki. diğerler hadi atlı matlı geliyor arkadan vurur. ne beklenmedik bir şekilde ama Bunlar yani şu şey yapamazlar. Bunları böyle biliyor muyum lan bir taktik yapmak için? Oha. Nasıl oldun lan berenah? O daşe taşı... Daş ne ya? Vurma, vurma. Çizle beni. Dayı kesin ya. Siz zaten bir şey. Baba nasıl kaçıyor? İto, İto var. Allah'ım ya Rabbim ya Seni yemeyeceğim lan açılmaya çalışırsan. Böyle bir şansın varsa seni yemeyeceğim. Asker gönder. Oo. Oh. Hmm, ne dövdük? Çabucular tarafından yine tutsak olduk. Benim bir de şeyim vardı lan. Hekim almıştım yanıma. Yoldaş, o nereye gitti acaba? Sal da gideyim hadi ha. ya bir anlamı yok yani boşuna uğraştırdın bizi yine boz vardı mı vardı mı galiba o danistika hadi bakalım 35 canım var. Olsun. Alırız anam. En son çabucular şimdi bunu diyordum. Sonra ne oldu? Şans öldük. Bir sonra eşe yapmayacağım. Baysus'a girmeyelim. Ya bu nasıl bir ok ya? Atma onu. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Vur! Ya sana vuracağım ama. Vuramadım. Dındırı dındırı dındırı dındırı Bizim atlar niye böyle bir şey yapmadı? Aa! Abi uyuz oluyorum yeminle bu Koltuklanmış karga vuruşu yedik yine. Allah'ım çıldırıyorum ya. Askeri topla. Ver lanet olsun hepsini ver. Ticaret. Elimde pulcu da yok. Cık. Cık. Paramız bitiyor bu arada. Ana batanya mı delilisi gelmiş nereden gelmiş? Yük beygilimde kalmış. Hiçbir şey almamış ya. Ay ananın avradını var ya. Demirciye gir bakayım. Bir şey yapabiliyor mu? Hiçbir şey yapamıyor. Şu 10 liraya gidelim bakalım. Aslında durup bir enerji toplasan var ya. En azından derim ki enerjim var döverim ben. 10 liraya gir abi. Kaçta şeftunu Abi sadece bu şeyde rütbemi atlatıcam, siktir olup gideceğim. Ben niye girdim buraya ya? Tüm tadım kaçtı. Tukluğuma var ya. Ne askerim toplasın, askeri toplayayım. Ver. 15 dener. Dirin dirin, sayrana gidelim bir daha. Çapulcuydu ölseydim miydi? Hiç uğraşmak istemiyorum cidden ya. 6 asker mi? Yemek yok diye mi? Oğlum bana söyleyin ben size yemeği alayım. Yiğitler niye si Ya Allah'ım, Allah'ım. Demirciye girme. Demirciye girme. Bugün ızdırap günü. Bas bas paraları. Hop al size tağıl ya. Ha, yiyin. Kuru kuru yiyin oğlum. Gel buraya gel. Gel gel itin oğlu gel buraya. Kaçma. Sizi bir sefer harbiden döveceğim ya. Harbiden döveceğim. Ben düşmeyeceğim abi. Askerleri göndereceğim bir sefer. Arkadan vuracağım. Bir sonra önden girmeyeceğim. Önden girince bir sonra ben düşüyorum bu salaklar kaçmaya başlıyor. Yok savaşamıyorlar. Yok beceremiyorlar. Var mohç yok. Warriors. Everyone. Everyone. Çok, aynen öyle. Saldırın. Nerede gavurlar? 25 tane. Taş atıyorum aradan. Dövüyoruz bu arada şu anda. O taşı... Şerefsizler. ananımdan haber et. Oley. Klanımız yükseldi. Tamam. Evet. Bugünkü bölümümüzün bölümümüzün sonuna geldik. Ee, like atın. Abone olun abi. Moralim düştü abi çok düştü. uğraştırdı benim çok pis uğraştırdı. Canım sıkıldı. Şu anda açım. Yemek yemek istiyorum. Gideceğim yemek yiyeceğim. Yoksa sinirden bilgisayarı mı kırarım artık? Ne yaparım? Oyunumu silerim. Bir şey yapacak gibi. Neyse hadi görüşürüz.